Merhabalar dostlar. Bugün bal mumu eritmesi yapacağız. Eski kullanmadığımız peteklerimizi şöyle temizledik, çıkarttık çerçevelerden. Daha önce de videosunu çekmiştim. Kazanda biz kaynatıyorduk peteklerimizi ve süzdürüyorduk. İnternette şöyle bir kazan gördüm, ilgimi çekti. Denemek istedim. Acaba işe yarar mı, yaramaz mı diye. Şimdi üç parça bir kazanımız var. Şöyle size içini göstereyim. İçindeki delikler bana yeterli gelmediği için ben ince sineklik koydum. Yani Balmum'un daha iyi temiz süzülmesi için. Şimdi yani bunu mutlaka görmüşsünüzdür internette. Şimdi buraya su koyduk altına. Şurada bir hazne var. Buradan buharla yukarı bu koyduğumuz tetekleri eritecek şu şekilde. Yani benim mantığıma yattı bu. E, denemek istedim. Yalnız şu e, alüminyum kendi borusu çok kısaydı. Ben normal bahçe ortumu bağlayarak oraya şöyle tenekemize temiz balmumu süzümü yapmaya çalışacağız. Dediğim bu kazını e, sadece merakımdan aldım. Denemek için. E, i̇şe yarayacak gibi görünüyor pratikte. İnşallah umduğum gibi temiz bir balımı elde ederiz. Keyifli seyirler. Gerçekten çok temiz e, bal mumu tenekeye. E, benim gibi amatör arıcılar için kullanılabilir bir cihaz. Ancak daha büyük bu işi profesyonel yapan arıcılar için uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, e, biraz yavaş ve haznesi çok e, küçük. Sürekli doldurmak zorunda kalıyorsunuz. Ancak benim daha önce geleneksel yöntemlerle kazanın içinde e, eritip de süzdüğüm bal mumundan kesinlikle çok temiz. Tek seferde e, temiz bir süzüm oluyor. E, tertemiz bir bal mumu çıktı. E, damla damla da olsa sonuçta e, temizliğini görebiliyorsunuz. E, biraz uzun süren bir iş. Tabii su kaynadıktan sonra hemen başlıyor balmurumuzu eritmeye. Ancak dediğim gibi çok büyük çapta bu işi yapan insanlar e, aracılar için e, pek de kullanışlı değil. Ancak benim gibi amatör aracılar için faydalı ve e, güzel bir cihaz olmuş. E, ben e, en başından dediğim gibi e, sadece merak ettim. E, bunu sırf merakımdan Acaba gerçekten güzel e, balvumu süzer mi? Düşüncesiyle satın aldım. Evet. evet. Benim işimi görecek kapasitede bir cihaz. E, benim gibi amatör bu işi yapan arkadaşlara önerebilirim. E, bu kazanı. İnternette balmumu eritme kazanı yazdığınız zaman çıkıyor zaten. Bana göre güzel düşünülmüş bir sistem merak ettiğime değdi tertemiz bir bal akıyor şu anda gayet evet. güzel